Boğa burcu kadını rahatlığından ödün vermez. Rahatının bozulmasından hoşlanmaz. Değerlerine bağlıdır, sıkı sıkı yasarıdır. Hiç kimsenin bir teline dahi dokunmasına izin vermez. Sorunları çoğu zaman görmezden gelir. Arzu ederse çözümler. Oldukça ağırkanlı, zevklerine düşkün ve inatçıdır. Şartlar değiştirmeye gerektirse bile, istemedikçe kılını bile kıpırdatmaz. Her şeyi para ile endeksleyebilir, maddiyatta ölçebilir. Herhangi bir kararı verirken ona olan getirelerini ön plana alır. Başka bir şey düşünmez. Belki zor öfülenir ama bir kez kızdı mı, durdurmak için günlerce uğraşmak gerekir. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye düşünür. Yani bir şeyi rahatsız edene kadar başkalarının rahatsızlığını önemsemez. Herkesi değerli ve değersiz olarak ikiye ayırır. Sevmediklerine hiç şans tanımaz. İlişki kötü gittiği halde ayrılmayı düşünmez. Hatta mutsuz olduğunu bile kabul etmez. Kendine göre hep doğru seçimlerde bulunur. Yanlışını kabul etmez, savunur. İşgüdüsel olarak hep dinleyeceği, keyifleneceği yerler arar. Aynı mekanlara yıllarca gidip gelir. Değişime kapalıdır. Ona göre en ürkütücü olan radikal gelişmelerdir. Aşkı tadında yaşamak yerine kategorize etmeye çalışır. Ekip halinde çalışmak yerine tek başına bildiği gibi hareket etmekten hoşlanır. Kimseye pek güvenmez. Parasını kimseye emanet etmez. Güvenmedikçe kimseye boş bile vermez. Hatta hiç vermez desek daha doğru olabilir. Rahatı bozulmasın diye duyduğunu duymazlıktan, gördüğünü görmezlikten gelir. Sadece alıştığı için kulağını tersinden gösterse bile bir şeyi aynı şekilde yapmaktan zevk alır. Kıskanç olduğunu hiç boş yere endişelere kapılır. Kıskanç olduğu için endişelere kapılır. Tabii bu boş yere olur. Gereksiz yere insanları zan altında bırakabilir. Hiçbir şekilde eski olandan vazgeçmez. Kumaşlara dökülene kadar aynı koltukta oturabilir, aynı yatakta, yastıkta yatabilir. Hatta aynı arabada, aynı evde, hatta aynı çantayla yıllar yılı yaşayanlara rastlayabiliriz. En inatçı burçlardan biridir. Aradan yıllar geçse de sorun yaşadığı kişiyle küs kalabilir. Haklı olsa bile bunu kabul etmez. Dargınlığı çok uzun sürene devam ettirebilir. Doğadaki güzellikler, sanat ve estetik ile birleşen boğa burcu kadınları genelde zevkli insanlar olarak bilinir. Toprak elementine ait olan Boğa burcu kadınları dünyevi bir yapıya sahiptir. Azim, sabır, çalışkanlık, tutumluluk ve yaşamsal zevkleri düşkünlük gibi özellikleri barındırır. Bu kadınlar genel olarak sakin mizacı kişilerdir. Boğa burcu kadınları güzelliğe ve lükse düşkün kişiler olup bu tür harcamalarda tutumluluğunu bir kenara bırakıp kaliteli ürünlere yönelmek ister. Boğa burcu kadını estetiğe çok önem verdiği için kendi dış görünüşüne çok dikkat eder. Daima bakımlı olan ve modayı kendice takip edip yorumlayan boğalar etraflarındaki kişilerin de daima estetik görünmesini ister. Fiziği konusunda dikkatli olan boğa kadınları yemeğe çok düşkün olduklarından zaman zaman balık etli olabilirler. Hayatta ne istediğini çok iyi bilen ve açık davranmaktan hoşlanan boğa burcu kadını her zaman mantığı ile hareket etmeye çalışır. Sevdiği insanlar için bazen mantığı devreden çıkıp duyguları öne geçse de buna engel olmak ister. Boğu burcu kadını iş hayatında başarılı olmak ve iyi bir aile hayatına sahip olmak için fedakarlıkta bulunup elinden gelen her şeyi yapar. Boğa burcu kadınları fiziksel olarak tanımlanacak olursa güzel yüzü ve milyon yapılı kadınlardır. Çok zayıf ya da çok kilolu olmayan, genellikle balık etti ve yuvarlak katlara sahip olan boğa burcu kadınları ortamda dikkat çeken güzel insanlardır. Yüzleri güzel ve duru olan boğa kadınlarının omuzları geniş, boyunları biraz kısa olabilir. Dışarıdan bakıldığında mesafeli ve sert görünebilen boğa burcu kadını aslında sevgiye aç, ilgiden de hoşlanan kişilerdir. Duygularıyla hareket etmeyi sevmez ama aşık olduğunda mantığından uzaklaşmaya başlayan boğa burcu kadını arkadaşlık ilişkilerine de çok bağlıdır. Sevdiği insanlara karşı ömür boyu bağlılık duyan boğa burcu kadını aile ilişkilerine çok önem verdiğinden iyi bir aile kurmaya vesile olan kişilerdir. Konuşma stili ve konuşması güzel ve etkileyici olan boğa kadınının en büyük özelliklerinden biri de budur. Girdikleri ortamda kolayca lafını dinletebilen ve başkalarının düşünceleriyle etkileyebilen kadınlardır. Kendilerine kulak verilmesini ve fikirlerinin önemsenmesini isteyen boğa burcu kadınları, ilgi göstermekten çekinmeyen erkeklerden hoşlanır. Oldukça entelektüel kişiler olan boğa burcu kadınları çok farklı ve fazla sayıda ilgi alanına sahiptirler. Sahip olduğu genel kültürü, bilgi birikimiyle her konudan konuşmayı ve sohbet etmeyi seven boğa kadını, arkadaş çevresini veya sevgilisini de buna göre oluşturur. Oturup konuşamayacağı insanlar ile samimiyet kurmaktan kaçınan boğa burcu kadını, boş sohbetleri, muhabbetleri ve gereksiz konuşmaları sevmez. İnsanları güldürmeyi iyi bilir ve herkese samimi yaklaşır. Eleştirilmekten ise hoşlanmayan Boğa burcu kadınları bu tür durumlarda kırılabilir, alınabilir. Entelektüel ve samimi ortamlarda bulunmak Boğa burcu kadını memnun eder. Boğa burcu kadınlarının aşk hayatı çoğu zaman hareketli görünse de işin aslı öyle değildir. Birçok kişiye flört etmeyi ve gönlü eğlendirmeyi sever. Onlar için özel ve doğru olan kişiyi arar. Öylesine birliktelikleri sevmez ve doğru insan ile ciddi bir birliktelik ve düzgün bir aile hayatının hayalini kurarlar. Birlikteliklerinde güven en önemli noktadır ve kendileri ilişkilerinde çok sadık kalınlardır. Aile davranışı erkekten de bekler. En ufak bir güvensizlikte ilişkilerini sürmek, sürdürmek istemez. Aşk hayatında güven ve sevgi ikilisi boğa burcu için olmazsa olmazdır. Aşık olduğunda mantığını devre dışı bırakan ve duygularına kendini kaptıran boğa burcu kadını bazen çok kıskanç olabilir. Ancak genelde mantığını kullanarak ve duygusunu dizginleyen bir boğa kadını aşk ilişkilerini dengede yönetmeyi başarır. İlgiye daima aç olan boğa kadını her daim iyi görmek ve sevildiğini hissetmek ister. Aşk hayatında saygıyı da sevgi kadar önemlisen boğa kadını saygı olmayan bir ilişkiyi devam ettirmek istemez, ettirmez. İstediği her şeyi elde etmek için sonuna kadar çabalayan ve uğraşan boğa, boğa burcu kadını aşk hayatında da sonuna kadar çaba gösterir. Ancak kendisi için uğraşmayan ya da sevgisini hak etmeyen kişilere son derece katıdır ve her şeyi bir anda kestirip atabilir, bitirebilir. İlişkilerinde maddi değeri olan ve kaliteli hediyelerden hoşlanan boğa burcu kadınları romantizme değer verir. Dışarıdan göründüğünün aksine iş dünyasında tam bir romantik olan boğa kadını mum ışığında yemek ya da birlikte müzik dinlemek gibi, dans etmek gibi klasik aktivitelerden de etkilenir. Tütler birikimi geniş olan ve buna da oldukça önem veren doğa kadını... Partnerinin de veya erkeğinin de kendisini geliştirmiş enteklöp kişiler olmasına önem verir. Boş kişilerden ve muhabbetlerden uzaktır. Partneriyle ortak zevkleri olması Boğaburcu kadını için önemlidir. İş hayatında başarılı olması, güçlü bir karaktere sahip olması Boğaburcu kadının bir erkekte aradığı şeylerdir. Genel olarak sosyal hayatta ve iş hayatında başarılı olan Boğaburcu kadını erkeğin de aynı şekilde güçlü ve başarılı olmasını ister bekler. Kendilerine iyi bir yaşam sağlayabilecek ve kendilerini Aynı şartlara sahip kişilerle birlikte olmayı isteyen bu kadınlar ilişkilerinde düzen ve huzur arar. Geçici, geleceği olmayan maceralardan uzak durup ilişkilere odaklanır, ciddi ilişkilere odaklanır. Genelde mantığıyla hareket eden ve duygularını gizlemek isteyen Boğa kadını, aşk olduğunda ve doğru kişi bulduğuna yine andığında aşkı için çabalayıp normalde yapmayacağı her şeyi yapabilir. Kendisi gibi entelektüel, sevecan, ilgili, sadakatli ve fedakar bir partner Boğa Burcu kadını birlikte olmak isteyeceği,